Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoşgeldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Konya'nın Serişehir ilçesinden. Konya'ya oradan da durak olarak da Eskişehir'e gideceğiz. Arada Kütahya ve Afyon'a uğramayı da ihmal etmeyeceğiz. Şimdiden herkese iyisiyeler diyorum. Bugün bir sürpriz olarak, iki şoför olarak trafiğe çıkıyoruz. Evet, hem müziğimiz... Hem de seferimiz. Herkese iyi yolculuklar diliyorum. Evet, bugün eşimle birlikte sizlere bir yolculuk izleteceğiz. Şu an ee, değil mi? Konya Seydi şehirden yola çıkıyoruz. Öncelikle Konya'ya gideceğiz. Oradan da navigasyonu takip ederek Afyon ve Kütahya tarafında doğru geçeceğiz. Şak. Birinci çıkış. Size şöyle haritamızı göstermek istiyorum. Bu arada kullanmakta olduğum harita, Royex'in 2.8 versiyonu. Şu an Seri şehirdeyiz, Konya, Afyon, Kütahya ve Eskişehir'de trafik yolculuğumuzu bitireceğiz. 460 kilometrelik bir yolumuz olacak. Bilginiz olsun. Evet. Seferimize devam ediyoruz. Şu an altımızda oyuncu biz mod ekibinin yapmış olduğu Setra 517 HDH Kamil Koç kaplamasıyla Seferimiz devam ediyoruz arkadaşlar gerçekten Severek oynadığımız bir model oldu Buradan özellikle O bize oyuna çeviren Artin Kazancan arkadaşıma teşekkür ediyorum bu kanalın gelişmesinde Kavşak, nerinci, çıkış. Kendisinin e, Otobüsler üzerinde yaptığı düzenlemeler sayesinde Bana oldukça büyük Yararı var Katkısı var Kendisine herkesin huzuruna teşekkür ediyorum Ve tabi ekibin başında da Hakan Terzi arkadaşım Onu da adını almadan geçemeyeceğim Hepsine buradan selamlar olsun Oradan navigasyon olarak da e, Yandex'in e, navigasyon modu aktif. Sesi oradan hani çok size yardımcı gelebilir. E, bu Roex'in 2.8 versiyonu ücretsiz olarak. Row kendi web sitesinde indirilmeye sunulmuş e, video açıklamasından ilgili web sayfasının adresini bulabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'nin biliyorsunuz belli bir kısmı var sadece. Aşırı, Onların şu anki uygulaması e, hani önce YKS'nin üzerinden gidiyorlardı ama artık YKS ile ilgilerini tamamen kestiler. E, tamamen güncelledikleri yolları ve illeri artık kullanıyorlar. YKS'ye ait... çok fazla bir şey kullanmıyorlar. Neden böyle? Mesela... biraz önce Opet, bir önceki videodan da... Türk Pet şey, petrol ofisinden çıktı. Onların hepsi e, tamamen... raw extended'a ait. Evet, şoförümüz biraz hızlı. Uzun zamandır kendisiyle... Video çekmek istiyordum ama bir türlü nasip olmuyordu. Kaptanım yine uçarken Bugün bizi Afyon'a kadar Serap Kaptan götürecek. Ondan sonra direksiyonu ben devralacağım çift şoför olarak yolculuğumuzu tamamlamış olacağız. Konya'dayız herhalde. Konya'ya geldik. Kavşak 2. çıkış Konya'da Otogar tabeliyesi var ama Otogar'ın kendisi yok arkadaşlar. Bu sağ kavşağa döndüğümüz zaman e, Otogar'ın hemen arkasındaki Konya arkasında bir Real var biliyorsunuz. Yani biz üniversitede okurken orada Real vardı da sonra ismi değiştirmeyi içiyor. E, Real'le benzer yeri yapmışlar ama Otogar yok. Evet şu an Konya'dan çıktık. Yavaş yavaş Afyon istikametine doğru gidiyoruz. Roxandet'in şu an Raw paralı sürümünde e, fark ettiğiniz arada bir oyun takılıyor gibi oluyor. Bu tamamen oyunla alakalı, yani bilgisayarla alakalı değil. E, oyunla alakalı, bunlarda düzenlemeler yaptıklarını söylüyorlar ama paralı versiyonu bile PayPal üzerinden satıyorlar. E, Türkiye'de de PayPal olmadığı için kimse alamıyor. O yüzden herkes ücretsiz sürümünü beklemek zorunda. Ee, web sitelerinde bugün ben biraz baktım yaptıkları açıklamalarında hani PayPal dışında bir ödeme de sunmayacaklarını söylemişler. Yani hiçbir zaman premium paketine sahip olamayacağız biz. Sadece onlar ücretsiz versiyonu yayınladıkları zaman e, indirebileceğiz. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Çok fazla bir para satmıyorduk. 1.40 Euro'ya satıyorlardı mesela. E, şu anki en son premium paket ama e, ya bizim için tabi almak mümkün değil. Sonuçta yurt dışında geçmiyor. Yani Türkiye'de yasaklı PayPal. Ben de bu dertine sararsam sonsam şu an Konya-İstanbul karayolundayız. Afyon istikameti doğru ilerlemekteyiz. Seraf Kaplan bizi uçuruyor. Kalsam, bülbül bülbül çay, su. yarın bahçasında bir bülbül. ey Oyun saatiyle 17.49 Yavaş yavaş akşam oluyor. Akşehir'e doğru geliyoruz arkadaşlar. Konya Akşehir. Konya'nın ilçelerini tek tek geçiyoruz. Aşkı çekmeyenler pek kolay sanar. Ey yâre hey. cevlanın yayın kaybı. Bir ateş var, yanar Ey ya hey, Ceyhun Murat, Fırat Nil söndürem. Kavşak ikinci çıkış Sönmez bir ateş var ciğerim çıkış. yanar Akşehir'de bitti arkadaşlar. Otogar Akşehir'deydi o yüzden uğramadık. gidemem neler etti gahü Arkadaşlar ilk gösterimden sonra e, videomuzu 2K seçeneğiyle izleyebilirsiniz. Hava parçalı bulduk. Akşam gün batımına yaklaşıyoruz. Saat 18.45. Oyun saatiyle tabii ki. No, hey, no, diz önce YHT üst geçidinden geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar şey devam. Grafik. İkinci, çıkış. Evet, Kalbimi duyan Çıkış. bu Birazdan özle testlerin olduğu... Avşar'dan geçeceğiz, benimsin, tam Bristol'a doğru döneceğiz senin, yani. Oradan gideceğiz. Onun verilmiş sadakası vardı, ondan geçti işte gitti yani. Hatice <gülüyor> <bu, hale gülüyor> ya. sağdan devam, ardından çıkış. Hatikçe sağdan devam. Sağdan. Çıkış, Sağ hafifçe sağdan şey. devam edin. Hafifçe sağdan devam edin. Ardından sağa dönün. Alı vermek istiyorsan durabilirsin sağdan. Sağ, Doğru, Sağ dönün. dönün. Evet arkadaşlar, sol tarafta özle kesisleri var. Sağ tarafta da İsmini hatırlamıyorum. Kolaylı mıydı? Öyle olabilir adını hatırlamıyorum. Tabi bunlar real'de vardı. Oyunda da var ama o isim benzetimleri tabii ki yok. Akşam sekiz civarı oldu. Devamlıyorum. Benim hanım direksiyonu bırakmak istemedik. Kütahya'ya kadar. Artık ben de son düzlükte artık alayım yani. Kütahya-Eskişehir arasında. Başka türlü süremeyeceğiz. Zaten haftada bir gün oynayabiliyorum. Sadece video sizler için video çekmek için. Sağ olsun hanım ona da el koydu. Evet, kendisi çok iyi uzun yol şoförüdür. Biliyorsunuz ben genellikle Mertin'e gidiyorum yazlarım. Hiç araba kullanmıyorum. Kano veririm. Molasız 7 saat, 6 saat 7 saat arasında. Diyoruz. Maşallah diyelim. Otobüs mü arabam? Karşıda her koşlanır. Karşıda her evet, zor. Biliyorum ben de hiç zırpamıyorum. oy hey ne ne ne bak bak gelirim ben ne ne ne Evet, kıtahyaya geldik. Birazdan direksiyona geçeceğim artık. Verirse. Kavşak ikinci Oy çıkış Oy ne ne herhalde güzel yapmış Her şey. Yanındaki adam bize girdi ama yani resmen Geldi öyle oradan direkt. Güm. Evet devam edelim. Ne desen çarpmadan en azından o sana çarptı. Çıkış. Çıkış, hafifçe sağdan devam edin. Çıkış, hafifçe sağdan devam edin. otobüslerinden <gülüyor> Burada da mı? <gülüyor> yere para geldik Eskişehir'de otogar yok o yüzden üniversitenin olduğu bölümde bitireceğiz Bir yukarısıydı ama e, orayı geçtik. Başka uygun bir yer buluruz. Navigasyonda da nereye işaretledim bilmiyorum. Bu arada fark ettim ki bu e, Eskişehir'in bu köprülü kısmı Van'ın aynısı olmuş. Herhalde orayı kopyala yapıştır yapmış arkadaşlar. Ama tabii şu anki en son 2.8 versiyonunda Van yok. Hafifçe sağdan devam edin ardından Aynen. çıkış hafifçe sağdan devam edin sağdan önce evet çıkış hafifçe sağdan devam edin barış noktasına ulaştınız Otobüsümüzü tekrar dışarıda gösterelim. Ya benim kimim evet, var, var, var. E, eşimle birlikte Konya Seydişehir'den yola çıktık. E, öncelikle Konya'ya yoradık Seydişehir'den. Daha sonra Afyon, Kütahya ve Eskişehir'e de geldik. Bu illere otogar koymadıkları için Böyle Alilada bir yerde yol kenarında e, seferimizi tamamlamış olacağız. Evet, kaptanım görüşlerinizi alayım. Mı? Otobüs sürmek zevkli mi? Nasıl beğendiniz mi? Evet, çok heyecanlanmıştım e, oturduğumda. Ama çok keyifliydi. Zaten beğendim. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Ben de teşekkür <gülüyor> ediyorum. Bu güzel süresin için kazasız belasız bizi getirdin. <gülüyor> Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Sevgiler saygılar selamlar.